Merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bugünki konumuz aslında şu anki gök bilimcilerin harıl harıl çalışarak araştırdığı bir olay. Dünya ve evrenimizin nasıl yok olacağı daha milyonlarca yıl olsa da eninde sonunda kaçınılmaz bir son olacak ve bu da insanları araştırma sebebini fazlasıyla veriyor aslında. Uzayda bir savaş yaşanıyor desek de yanılıyor olmayız ve bu savaşın sonu eninde sonunda evrenimizin sonu olacak. Peki bilim insanları sınırları zorluyorsa ve her gün yeni bilgiler alıyorsa belli başlı teorileri de vardır demek oluyor yani bilim insanlarının. Evrenin yok oluşu için 4 tane teori var. Peki bunlar ne diye soracak olursak büyük donma, büyük çökme, büyük Değişim, büyük parçalanma. Peki şimdi sizlerle bu teorilerin neler olduklarına bakalım. Örneğin, olması en büyük ihtimal olan büyük donmadan başlayalım. Albert Einstein'a göre evrenin sabit durması mümkün değil. Ya genişliyor, ya da daralıyor. Bu teori kanıtlayan ise Edwin Hubble, 1922 yılında evrenin sürekli genişlediğini keşfetti. Şu an evrenimiz sıcak, fakat büyüdükçe ısısı da ters orantılı bir şekilde azalmaya başlayacak. Bu çok büyük alan ısıtmaya çalışmak gibi düşünebilir yani. Ve evren artık kendini ısıtamayacak kadar büyüdüğünde, yani bir diğer deyişle ısı alışverişinin yapabileceği hiçbir alan kalmadığında evrenin asıl ham maddeleri kaybolacak ve evren yok olacak. Aslında bir nevi her yeri ölü, soğuk ve karanlık olacak desek yanılmış olmayız. Peki Albert Einstein'ın hizafiyet teorisine göre ne oluyor dersek eğer? Az önce söylediğimiz söz evren genişliyor. Evet evren genişliyorsa soğuyacak dedik. Fakat bu olay bir teori daha doğuruyor. O da büyük çöküşü aslında. Büyük çöküşü bir balona benzetebiliriz. Büyür, büyür ve patlar ya da havası inerek kendisi. Kendi içine doğru inme kazanır. Büyük çöküşte böyle düşünebiliriz. Evren büyük bir alev topuna dönüşecek ve bu sırada kendi içine doğru çökmeye başlayacak. Peki evren daha ne kadar büyüyecek sorusu kesin değildir. Yani şöyle demek gerekirse, evrende yeterince madde varsa bu maddeler birbirini çekecek ve büyümeye başlayacak. Fakat eğer yeterince madde yoksa sonsuza dek büyüyecek, bu da ilk anlattığımız büyük donma teorisinin gerçekleşmesi demek oluyor. Fakat az önce dediğimiz gibi yeterince madde var ise büyük çekme gerçekleşme ihtimali oluyor. Açmak gerekirse, Az önce söylediğimiz gibi evrende madde yeterince var ise maddeler birbirini çekecekler. Ve bir süre sonra evren büyümeye başlayacak ve bir süre sonra tamamen duracak. Bazı teorilere göre bu zamandan sonra daralmaya başlayacak ve daralan evren ısınmaya başlayacak ve büyük patlamanın tam tersi olarak büyük çöküş gerçekleşecek. Peki iki teoriyi anlattık. Peki üçüncü teori büyük değişimde neyin nesi? Aslında olması en son beklenen teori. Bu aslında kuantum fiziğine göre örneğin iki tane bardak var ve birinde saf su ve tertemiz bir bardak içinde duruyor. diye. Evrenin ise sadece bir tane buz kristali var. Biliyorsunuz ki saf su eksi derecelere kadar inse dahi donmaz ve bardakta da pürüz olmaması da bir etkisi var. Çünkü suyun içinde herhangi bir madde yok fakat yanındaki ufacık bir buz kristali içine atarsak su çok hızlı bir şekilde donmaya başlayacak. Yani, yani bir diğer değişte kuantum fizikçiler evrenimizden daha küçük de olsa ufak bir madde evrenin sonunu getirebilir diyor. Peki ya büyük parçalanmada neler olacak? Örnekle başlayalım yine ve bir balon örneği ile devam edelim. Evrenin bir balon olduğunu ve balonun büyüyebileceği en son noktaya kadar büyüdükten sonra patladığını düşünün. Bir diğer işte daha genişleyemediği için parçalandı. Konuyu açarsak eğer evrenimiz ne kadar büyürse büyüsün yoğunluğu aynı kalıyor. Bu şu demek oluyor ki hacmi yani büyüklüğü sürekli artan evrenin yoğunluğunun da artması için sürekli kara madde üretiyor. Peki ya kara madde bir gün evrenin genişleme daha fazla artarsa ne olur? Bilim insanlarına göre bu evrenin parçalanmasına sebep olur. Az önce söylediğimiz balon gibi patlar ve parçalan. Yani. Bilyarlarca yıl olmasına rağmen araştırıp üzerine bir de teoriler eklenince insanlığın evrene ve dünyaya olan bilgisini gösteriyor aslında. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.